Bu Şamba Bazaar'ı Şurim yani Bazaar ne alacağız? Ne alacağız? kilo Kaç kilo? İki <gülüyor> kilo. <gülüyor> yani, Thank <laughs> you. Tamam, maymunuz orada. 15 beş, 15 15 on beş. On beş, buz on beş. Hoş geldiniz. Buyurun buz on beş. Hoş geldiniz. Şöyle min ya yani böyle, e, böyle aldım <gülüyor> İzli kazı yeter. zabla Tamam, tamam. Sen alıma bak, ben alıma. Yok yok tamam. Buanne bir denek, e, u, u. denek lira. işte denek <gülüyor> <gülüyor> E denk gelme avana. Anasını. Narenciyenin hep mi? Keser miydi. Otomatik merhaba. Ne var? Kamera yazalım. Kamera 130 Bu da pestili, içi fıstık gezmeli abla. fıstık. <gülüyor> ah, beş tane abonusunu koy. Kocuğunuzda koy şöyle. Kocuğunuzda <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oyun hoş geldiniz. Hayır yemezler. Gel yemezler. Çay baharat ister misin? Çay buharı. Çay bu server bokerim. Olur, olur. Olur. olur inşallah olur. Ben şu an ne de biliyor. Allah eline, kaderine Arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlardan Beyinle ölemiyorlar. Bu da. Merhaba. Hayır, Çekeyim mi videoyu? Çekelim Bu ne I want to take video. Tek video. Video, video Nereden geldin? Almanya'dan mı? Ya yaramaz burun gibi bir şeydi Abla hiç anlıyorlar. Öyle gelin. Öyle gelin. Evet, kazak Так, больше <energy> <pal lavatory noise> <bring noise> Hoş geldin. Evet ₺100. Evet ₺100. Evet ₺100. Evet, <gülüyor> Ama çok güzel duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Ja, on bir <gülüyor> <Böyle> şey yok İşte Kaç kişi dönüyor? Ha? Olur, yat oğlum, yat oğlum. Bu konuda daha fazla konuşalım. Bu yerde daha çok 5 yıllık adamdan çıkacak hareketlerimi sunsun. Bu konuda yeterli bir <gülüyor> performans <gülüyor> sergilemedi. Bunu düzeltecek öyle bir ama seçimi. İçişleri çıkacak şimdi. pacı ananı amına koyayım al yetmiştir. Setmiş beş liraya devam. Setmiş beş Ama devam. Ama devam. Devam. Evet. Devam. <gülüyor> Ay Evet, burası yeni <gülüyor> Hayır, kamyon senli alanlar, hayır kamyon senli alanlar, çileli devam. Çileli devam. Gene 100 lira yatır. Halet, Arabi Halet, Halet. Halet. Halet, Halet, Halet.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 Evet hoş geldiniz buyurun. Hı hı, Merhaba. Bunu alabilir miyiz? Hımm. Ne? Hangi stili? Al bu pijama elli. Al bu Aa, iyi doğuş. Illi doğuş. İngiltere koş. <gülüyor> Esim affet, dikkatan, defak di tam arkaları burada. Bir bakar mısınız? Kolkaya bir bakın markaya. Al bu pijama elli. Al bu pijama elli. Yitmiş decide alon manapratikran sujhesto Buyurun buyurun buyurun buyurun buyurun buyurun. O, <gülüyor> akil. <gülüyor> al al al al Ama şeyden mesaidan Armacılar maclar bir maclar. Gelcektik oğlum devam, devam, hadi devam. Hadi ne devam? bak, gir bakalım bir, gir buraya gir, bir gir, bakalım. Neler getirdi bir bak Gel bakalım Gel gel. Al oğlum 50 lira. karıştırıp bakalım. Karıştırın Ama o All end it All end it